Oradaki, arkadaki, e, şey oturanlardan bir tanesi içmedi, öndekilerden. Atatürk'ün nazar dikkatlerini celb etti. Siz niye buyurmadınız dedi. Efendim buranın hocası imamı filan dediler. Atatürk'e. E canım bu sıcak havada dedi, hocam diye soğuk bir şey getire. Tabi bu buzdolabı falan olmayınca ona bir ayran getirdiler, sadece sıcak. Atatürk yine memleket davalarıyla mahalleyle ileri gelen her konusundan sonra dedi ki, dedi ki hocaya, hocam dedi, bak bu hava sıcak dedi, böyle sıcak havada böyle buzlu bira içilmez mi dedi. Haram dedi. Niye haram? diyor Atatürk soruyor. Haram diyor cevap veremiyor. Bunun hakkında bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerif yok mu diyor Atatürk yaklaştırıyor, yine cevap veremedi. O cevap veremedi biz de sıkılmaya başladık. Eylül sıkışınca adam ne dedi biliyor musun? Paşam dedi sana doğrusunu söyleyemez diye. Ben buraya macer geldim dedi. İş aradım bulamadım dedi. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Yapabildiğin kadar yapıyorum dedi. O kadar, Senin dediğin kadar derinli bilmem dedi. Ee, öyle deyince Atatürk e, çok e, memnun oldu. Aferin de. Türk ve Müslüman yalan söylemez. Yalan söylemediğin için sizi, seni affediyorum. Yalnız dedi bak burası deniz kenarı dedi burada bir ecnedi gelse, sana İslam dini hakkında bir şey sorsa dedi, bir haber dedi, Atatürk ee, sordu kim var burada, falan yerde mültefendiden dersini alacaksın sonra gelip imtihan edeceksin dedi, sen en büyük bir vazifede bulunuyorsun dedi, bilgili olacaksın ve için dışın temiz olacaksın dedi, Valili benim tarafından iki takım elbise yaptı dedi, bir de içeride, dedi. <gülüyor> Atatürk rahmetli ayeti kerimeyi okudu. Şaşırdık mıyız? Hadiseyi anlattı. Allah'ın en men ettiği şeylerin hadresi dahi haramdır dedi. Fakat Allah büyüktür dedi. Allah affedicidir dedi. Allah kusurumuzu